Tutup çeksen Yükseltip bırak beni Alışmışım zaten yok etrafında Bir eksen Kaygılarım var benim yastığında Tutuştur yak sözleri Üzecekse Yine dibinde kuyunun Kurum geceler tanır beni Gündüzler utanır gibi bakarken sarıp geri Uzanıp bir kumsalda yıldız dil ve şarkısıyla yıldızları dikizlerim Aynada eşgalimle göz gözeyim garip biri Bu şehir bu insanlar resmen herkes seyir gibi Manzaram farklı benim beton binalar değil Hayatsa verdiklerini alır sonbahar gibi Artık her şey eşit yağmurlu bir rekinoks yakacı binde tütün gibi içiyor Tost hayatın siyahla karışmış ressam Gözünde canlananlar gerçek değil psikos İtirazım, İtirazım var kaderin böylesine, böylesine. İtirazım, var. İtirazım var dertlerin cümlesine tarafında bir eksen kaygılarım var benim